Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Çağlayan. Bugün sizlerle ormanda Ezrail oynuyoruz. Ee, ve ile gördüğünüz üzere Karasat girdik. Ee, rünleri şu an ekranda görüyor olacaksınız. Dedik ki ormanda bir Ezrail oynayalım, tek Ezrail yapalım. Ezrail'in e, olayını biliyorsunuz, bu Q'sun olayını. Yalnız Ezrail'in Q'su maalesef ki kritik vurmuyor. Yani Ezreal'in Q'su kritik vursa çok daha iyi şeyler olabilir. Ee, hemen biz bir Draktar kasacağız. Şöyle pasifini alalım. Şöyle biraz dürtelim. Bizim arkadaşı aldılar. Onu çok güzel aldık. Çok güzel. O kilit aldığımız çok iyi oldu. <gülüyor> ee, Arkadaşlar çok hızlı bir oyun başlangıcı olduğu için anlatamadım. <gülüyor> o ad, AD orman timimizi bitirir bitirmez üzerine drag tar alacağız. Burası varlı. Şöyle bir vuruş atalım. Onu da ben alayım. <gülüyor> e, traktör alacağız. Yoğumu alacağız. Ve e, Karasat yüklerimizle birlikte Ezreal'ı 1 Q ile tek atmaya çalışacağız. Tek atamayabiliriz. Ama şöyle bir olay var. %70-%80 bir can olayını yani canını alacağız. E, tabii ki de üçlü kuvvet vesaire çıkmayı düşünüyorum. Yani pırıltıdan dolayı. Ya üçlü kuvvet ya da buzdoğan eldiveni de olabilir. Onun neyi var? Teleportu var. Senin hiç canın yok ama. Şöyle bir düz vuruş atalım. Oo. Sıkıntı yok. Biz buradaki farmları alacağız. Şöyle ittirmeden. Hop onu da aldık. Buradan golemlerimize gidelim. Çarpımız da var. Şurayı var tutayım. Rengar arkadan dolaşıp Yasuo'ya gen atabilme ihtimale karşı. Arkadaşlar bir düz vuruş atıp, e, W atıp E atarsanız, e, W biliyorsunuz ki takım arkadaşlarınızı vesaire saldırı sağlıyor. Eğer de kendiniz içinden geçtiğiniz için size de saldırırız avantajı verecek. Şöyle. Seri seri ormanımıza dönelim. Hemen buradan sonra base satacağım. Sen de öl. Şöyle base satalım hemen. Üzerimizdeki parayı bir harçalım. Ee, kırmızı çarpılıp A, D, Sen gel. Güzel. Tamam, cooldown'umuz oldu. E'mizle hareket edebiliriz. İkisi de birbirini kesti. <gülüyor> ee, arkadaşlar, dakika, 4.5 olmuş. Buraya kadar izleyen arkadaşlara çok teşekkür ederim. Ee, i̇zleyip videomu beğendiyseniz hemen bir like atmayı unutmayın. Kanalıma abone, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın lütfen. Çünkü genellikle çoğu arkadaş... Buraya kadar izlemiyor bile. Birkaç videomda bahsediyorum arkadaşlar. Şey, Bu tilt etme videosu çekmeyi düşünüyoruz. Siz ne diyorsunuz bu konu hakkında? Onun görüşleri için tekrar bir kart eklemeyi düşünüyorum. Size olayını anlatmıştım. Bir önceki videomla Ben tap oynayacağım. Bir arkadaşım bana eşlik edecek jungle'a. Karşımdakini kesebildiğimiz kadar kesmeye çalışacağız <gülüyor> Topta Yasuo'yu kesti hmm. Biz tek mana sıkıntısı, yaşıyoruz. mana sıkıntısı yaşıyoruz biraz Şöyle hemen Q'yu da fullleyip Bota inmemizin hiçbir anlamı yok Mi de gidebiliriz midin canı az Ve Yasuo ona direkt girdi Şöyle ilerlemek istiyorum 6 level oldu Kestin şu an. Teleportun niye attıysa Görmedim ya diyor. E siz uyuyorsunuz güzel kardeşim. <gülüyor> Sen bana düz vuruş ben de sana düz vuruş <gülüyor> Bu arkadaş biraz fazla vuruyor. Ve bizim manamız yok. Swayne mi de gelecek vesaire diye düşünüyorum ama <gülüyor> Hayır gelmiyor. Biz dönüp e, orman itemimizi hemen bitirmek istiyorum. 175 istiyor. Potumu satmak istemiyorum ama erken safhada. O zaman şöyle yapalım. Hemen bir pırıltı alalım. Devam edelim. Orman itemimizi bitiriz. Pırıltı almamın avantajı e, verdiği mana üzerine e, Q'umuza ekstra hasar saldırıyor. biliyorsunuz pırıltının olayı. E, o oh, o oh, o oh, son anda çıktı ee, biliyorsunuz ki olayın işte bir kullan sonra sonraki ilk normasal 71 adet fiziksel hasar verir şöyle bir blue'umuzu kontrol ededi şöyle şöyle ultimiz geldi Bu tabii uğrayabiliriz hazır ultimizde varken Benim ona bir Q tutturmam yeterli olacak. Q'yu biraz Mars'a atmasam iyiydi. Hadi ama, hiç mi kimse bir iş yaramıyor? Çok ya abi. Mesela gelsene bana yardıma Ama kardeşim bilmem sen çok agresif oynuyorsun <gülüyor> Bu meyveyi geri dönüşte alacağım diye bıraktım Onu alalım bota baktık bir sıkıntı yok Bir de bir uğrayalım o zaman Bizim zirdimizin ultisi yok Rakip zirdimizin var mı bilmiyorum Hatta ama Yani Şöyle bakalım Rengar burada Burada vardı var o zaman bunun Nice Güzel kafa yani kardeşim, bize diyecek bir şeyim yok benim sana Şu yüklerini alamadık Çok hafif bir pingin var gibi ama Rengar'a şöyle vuruş atalım Nice hocam. Tutuştur çok fazla vurdu. Yani hiç o kadar beklemiyordum tutuşturun hasar vereceğini. Bizim zenimiz 1-5. Tek yaptığı herifin kafasına pink atmak. Sıkıntı yok arkadaşlar. Ben orada tutuştur öleceğimi düşünmedim. Yoksa dedim bir ulti atayım ama falan düşünemedim. Tapımız idare eder bir durumda. Tam zedlik, anladım. Kesin 10 yaşındasın. <gülüyor> Zaten zed oynamandan dolayı belli. Bir havaya giriyoruz falan. Bizim zedimiz çok kötü. Hemen çarpımı attım ki tap'a uğramak istiyorum. Ya onu kesebilir. Ben de ultimde destek vermeyi düşünüyordum ama kesti galiba. O patlama hasarı çok fazla. Tamam kurtardı. Şu kuleyi alalım hemen. Şöyle arkadaşlar skill atıp vurursanız Biliyorsunuz ki pırıltının avantajından dolayı. Ve benim de redim olduğu için bu kuleyi direkt aldık. Şöyle bota bir göz gezdirelim. Rengar'ın bulusu olabilir çünkü Rengar bota yakın oynuyordu. Bulus var mı hiç bilmiyorum üzerinde. Yokmuş. Rengar burada. Çok iyi. Rengar orada kafamızı güzel atladı. Bana salarsan çok iyi olur güzel kardeşim. Teşekkür ettim. Çok iyi be. Yasuo çok güzel topladı. <gülüyor> Şöyle biz de yavaş yavaş farmlayalım. Bota ineceğiz. Yasuo ile birlikte geziyoruz Yasuo. Sağ olsun. yardımı dokunuyor. abi bot Çok iyi. <gülüyor> Şöyle biraz titedelim. edelim ee, seri seri biz kasmaya çalışıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, Güzel. O killin de bizde kalması çok iyi oldu. Geliyorum ona. Tamam biz buradan çıkalım seri seri. Önce bir gidelim blue'umuzu alalım. <gülüyor> Arkadaşlar bana destek olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ee, bu kanalımın yaklaşık 15. videosu falan olacak. Bu şekilde eğlence. Sizler için bayağı uğraşıyorum biliyorsunuz. Güzel içerikler çıkartmaya çalışıyorum. Ee, video editlerim olsun. Sonrasında işte kapak fotoğrafından tutunda Her şeyine kadar kanala büyük özen gösteriyorum. Siz de benim için 2 saniyenizi ayırıp e, kanalıma abone, abone olup videoyu da beğenirsiniz. Size çok minnettar kalırım.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 Sonnery!